Sessiz ve loş ortamında elinizde bir paket patlamış mısır. Arkadaşınız veya sevgilinizle Dur dur, atmosferi bozma. Dur, bozuldu. 3 yıldır en sevdiğiniz yönetmenin yeni filmini bekliyordunuz ve o sonunda vizyonda. Işıklar daha da karardı. Perde bir anda aydınlandı ve reklamlar. <gülüyor> Yeni bir eylem planı bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sinemada doğru koltuk seçimi konusunu ele alacağız. Yani nerede oturmalıyız, koltuğumuzu nasıl seçmeliyiz, salonun boş olduğunu farz edersek bu dönemde çok da zor olmuyor. Açık, tarafsız ve bilimsel bir şekilde yaklaşacağım ve hepiniz göreceksiniz ki tamamen haklıyım. Hareket yapmayalım kamera arkasında. Tamamen haklı olduğuma herkes inanacak. Haksızsam da yorumlarda belirtebilirsiniz ama öyle bir şey olmayacak. Koltuk seçimimize geçmeden önce biraz işe bilimsel yaklaşalım ve görüş bilimiyle başlayalım. Görüş. Gözümüz nasıl görüyor, nasıl bir açıyla yaklaşıyor ortama. Hemen bir grafik girelim buralara. Reji, gir grafiği. Gördüğünüz grafik bizim gözümüzün hangi açıyla nereye yaklaştığı. Yani bir odaklandığımız nokta var belli bir açıda 30 derece kadar. Sonra bir tık daha gördüğümüz 60 derece ve daha geniş e, görüş alanımız var. Buna İngilizce'de peripheral vision, Türkçe'de görüş açısı diyoruz. İşte aslında sinemadaki koltuk seçimimiz tamamen bu görüş açımıza bağlı olmalı. Bu video için araştırma yaparken işte yok şeyleri gördüm. Ben sol köşeye oturuyorum, oradaki koridor yok geride oturuyorum, yok sağda oturuyorum. Ne diyoruz böyle tercihlere? Saçma etmeye kiydi Sen hastaydın çok konuşmayacaktın. Bu görüş açısı grafiğimizden dolayı, gözümüzün odağından dolayı bizim için en doğru, en idealler öncelikle salonun orta kısmı olacak. Açıyla baktığınız zaman saçma. Yani sağda veya solda değil, mümkün olduğunca ortada. Burada bir şeye dikkat edelim ama salonun ortası değil, perdenin ortasını hizalamanız gerekiyor. Peki önde mi oturacağım, arkada mı oturacağım? İşte en çok kanın döküldüğü, en çok tartışmanın çıktığı nokta burası. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Çerçevemiz. Bundan sonra gittiğiniz salonlara dikkat ederseniz Sinema perdesi her zaman arkasında direkt bir çerçeve olmasa da daha koyu bir boşlukla çevrilidir. Bu da tamamen çerçeleme mantığından gelir fotoğrafta ve sinemada da kullanırız. Perdenin dışına çekilen bir çerçeve bizim gözlerimizi perdenin içine doğru odaklar. Dolayısıyla bu çevreyi, çerçeveyi görmemiz önemli ama yani evde de koltukta televizyon izlemiyoruz. Yani sinemaya gidip en arkaya oturan arkadaşlar... Öncelikle abone olsunlar. Perdenin çok küçük olması saçma bizim için mantıklı değil. Çünkü görüş alanımızın büyük kısmı bu sefer gereksiz bir boşlukla kaplı. Hiç boşluk olmasın demiyorum ama tamamının boşluk olduğu bir ortamda bizim için mantıklı değil. Yani ayarlamamız gereken şey aslında perde haricinde ne kadar bir boşluğun da görüş açımızın içinde olması gerektiği. Yani sinemada önde geride seçtiğimiz koltuktan perdeye baktığımız zaman öncelikle ne, görüş alanımızın neredeyse tamamını perde kaplamalı. Çok az dışarıda kalan bir kısımda da geriye kalan siyahlığı görüyor olmamız lazım ki tüm ilgi ve odağımızı perdeye alabilelim. Kafamızı oynatmadan bütün perdeyi görebilelim ve ne olduğunu yakalayabilelim. Yine abone olmadınız mı siz? Abone olmadığınız için temizlikçi tutamıyorum. Lego'mun tozuna Furkan, gene abone olmamız Bütün Furkan'ları abone olmaya davet ediyorum. Bu çerçeve içinde çerçeve etkisi en fazla da 3 boyutlu filmlerde ortaya çıkıyor. Gitmiyorum, sevmiyorum, etmiyorum ama özellikle 3 boyutlu filmlerde 3 boyut etkiniz tam çerçeve kadardır. Yani bir projeksiyonla yansıtıldığı için 3 boyutlu bir nesnenin perde dışına çıkması mümkün değil. O nedenle özellikle 3 boyutlu filmlerde tüm görüş alanınızın görüntüyle kaplanması gerekiyor. 2 boyutluya geldiğimiz zaman ondan bir adım daha geriye gelirsek yani çerçeve bir tık daha izin verirsek son derece yeterli. Sinemanın evden farkı bizim için tamam tamamen atmosferde kaybolma, ortamda kaybolma ve dikkat dağınıklıklarında arınma olmalı. O nedenle de görüş alanımızın büyük kısmının perdeyle kaplı olması bizi çok daha fazla atmosferin filmin içine alacak. O nedenle o ortanın ortası yerine biraz daha öne doğru kaymak çok kilit. Ne kadar da bilimsel yaklaşıyorum. Yani benim tavsiye ettiğim oturma yerine karşı çıkanların en büyük savı ses olacak. Tüm salonların ses sistemlerinin genelde ortanın ortaya doğru yapıldığı söylenir genelde. Doğru olsa da birincisi insanlar e, görüntüye olduğu kadar sese duyarlı değiller. Görüntüdeki bir bozukluğu sesteki bozukluktan çok daha önce fark edersiniz. Çok yakından bir örnek vereceğim. Sanarak söylüyorum ama e, hızlı ve öfkeli 9'a bir grup arkadaşımla birlikte gittim ve filmin ilk saniyesinden itibaren senkron kayıktı. Özellikle de bir aksiyon filminde vites atıyor. Ses bir saniye sonra geliyor. Yanımdaki 4 arkadaşımdan hiçbiri bunu fark etmedi. Ben çıkıp sinema sonuna şikayet etmeme rağmen bu sorun da düzeltilmedi ve tüm filmi senkronu bir saniye kayık izledik ve bir kişi de çıkıp hocam, hocam siz ne, yapıyorsun, ne yapıyorsunuz demedi. demedi ben delirdim geçti zaten film bok gibiydi Etseler video yapmayacağım bu konuda. <gülüyor> Dolayısıyla evet ses bizim için ne kadar önemli olsa da günümüzde sinema salonlarının ses sistemleri inanılmaz gelişmiş durumda. Ve tabi ki ortağının ortası ideal bir ses bize sunacakken aslında salonun her yerinden de ortalama üzerinde bir ses alabiliyoruz. Dolayısıyla tercihimizi sesten ziyade görüntü yönünde yapmak bizi daha fazla atmosferin içinde Tutacaktır. Tüm bu anlattıklarımın ışığında sinemada tek ve doğru bir oturulacak koltuk yok. Yani boşuna izlediniz. Salonların boyutları, büyüklükleri, perde boyutları değiştiği için sizlerin de benim gibi muhtemelen ve düzenli olarak gittiğiniz sinema salonları vardır. Az çok onlara gittikçe perde yapısını anlayıp ona göre koltuk yerinizi seçebilirsiniz. Kız arkadaşım hiç böyle sevmediği için her seferinde beni daha geriye götürüyor ama belki o da bu videoyu izledikten sonra. Oturmayacakmış gene doğru yere. Tartışmaya açık olmayacak kadar bilimsel ve doğru şekilde size doğru koltuğa oturma rehberini sundum arkadaşlar. Bu nedenle lütfen herkes bundan sonra doğru yere otursun. Doğru yerde oturmuş fotoğraflarınızı selfie şeklinde isterseniz Instagram'dan gönderebilirsiniz ama tabii ki film başlamadan önce. Bunları bizimle paylaşabilirsiniz. Siz nerede ve neden oturmayı seviyorsunuz sinemaya gittiğiniz zaman? Neden yanlış olduğunuzu, neden hatalı bir yerde oturduğunuzu da size aktarmaya çalışırım. Kanala abone olmayı, paylaşmayı Beğenmeyi, dostlarınıza neden yanlış yerde oturduklarını öğrenmeleri için bu videoyu atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.